Gençler selamlar ben sevmeyle hoca sevmeyle hoca matematik kanalındasınız arkadaşlarım metin yayınları TYT matematik soru kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz Nerede kaldık hemen hatırlatıyorum 84 ve 85 numaralı sayfaların çözümlerini yapacağız konu köklü ifadeler bölüm üniversiteliğin bölümü ve 11. testi çözeceğiz arkadaşlar bu videomuzda kanala abone olduysanız ve videoyu beğenmeyi unutmadıysanız beni inanılmaz derecede mutlu edersiniz Fazla vaktimizi çalmadan gelin ilk sorumuzla başlayalım arkadaşlar Şimdi bir doğal sayının kök 2 fazlasından bahsetmiş Hemen yazalım bakın x'in hop kök 2 fazlası bu doğal sayının kök 2 katından büyüktür Yani x'in kök 2 katından daha büyükmüş arkadaşlar Buna göre bu doğal sayının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diye sorulmuş Öncelikle şu x'i şu x bir buluşturalım değil mi? Kök 2 sayısı büyüktür bakın ne oldu x kök 2 eksi x olmuş oldu daha sonrasında kök 2 büyüktür dedim x parantezini aldık kök 2 eksi 1 geldi şurada çarpım durumunda olduğu için artık ben şunu yazabilirim kök 2'yi eğer ki ben kök 2 eksi 1'e bölmüş olursam bu x'ten daha büyük olmuş olacak bu 1 bu cepte sonra gelin arkadaşlar şurayı kök 2 artı 1 ile bir genişletelim bakalım bakın 2 eksi hatta 2 artı 1 gelir Bakalım aynen. 2 artı kök 2 gelir. Özür dilerim. 2 artı kök 2 bölü. Bakın kök 2 eksi 1 ile kök 2 artı 1'in çarpımı kök 2'nin karesi eksi 1'in karesinden 1 gelir. Büyüktür x dedik. Bakın 2 artı kök 2 artık x'ten daha büyükmüş. Arkadaşlar kök 2 dediğimiz sayıyı bir düşünelim. Kök 1 ile kök 4 arasındadır değil mi kök 2? Yani 1 ile 2 aralığında bir sayıymış. O halde ben 2'nin üzerine 1 eklersem 3 gelir. Yani 3'ten sevgili arkadaşlarım biraz daha büyükmüş. Ve 4'ten de Hani kök 4 dediğimiz şey 2 olduğu için 2 artı 2'den 4 gelir Demek ki bu x sayısı Sevgili arkadaşlar artık şöyle düşünebiliriz biz Daha açıklayıcı bir şekilde yazmam lazım Şöyle yapalım Şu 2 artı kök 2 dediğimiz sayı Kök 2 1 ile 2 aralığında olduğu için Eklersek bu sayı artık 3 ile 4 aralığındadır 3 ile 4 arası 3 ile 4 arasında olan bir sayı x'den daha büyükse Demek ki buradaki doğal sayılar 3 olabilir 4 4 olamaz 2 olabilir bir olabilir Bir de sıfır olabilir işte bu değerlerin toplamları sorulmuş bunların toplamı arkadaşlar 0 1, 2 3'ün toplamı C seçeneğindeki 6 yapacaktır ve devam ikinci soru aşağıda bir demir atölyesinde bulunan iki farklı metal çubuk verilmiş birisi kök 10 santimetre öteki kök 26 santimetre bu iki metal çubuk ucucak kaynak makinesiyle aşağıdaki gibi birleştirilmiş arkadaşlar şu şekilde Buna göre elde edilen metal çubuğun uzunluğu aşağıdaki aralıkların hangisinde bulunur diye sorulmuş. aralıklarımızda bir hayli hoş. Değil mi? Pekala şimdi kök 10 kök 26'yı topluyoruz biz ve aralık bulacağız. Öncelikle kök 10 dediğimiz sayı sevgili arkadaşlar. Kök 9 ile kök 16 aralığındadır. Yani 3 ile 4 aralığındadır 3'e de yakındır. Yani 3,1 gibi bir sayıdır. Tamam mı? Kök 26'ya geçtim. E bu da hocam kök 25 ile kök 36 aralığındadır. Yani 5 ile 6 aralığındadır ve 5'e yakındır. Yani 5,1 gibi bir sayıdır. Şimdi ikisini toplarsanız eğer 8,2 gibi bir sayı yapar. 8,2 8,3 civarı bir sayı yapar. Ve arkadaşlar, aşağıdaki aşağıdakilerden hangisinedir diye sorulmuştu. Bakın, 9'dan büyük olmayacağı kesin. Sekiz buçuktan 17/2 büyük olmayacak kesin. 7 ile buçuk 7 e, ile 7,5 aralığındadır demiş. Bu da olmaz. Çünkü zaten biz 8,2 gibi bir şey arıyoruz. 6,5 ile 7 aralığında demiş. Bu da olmaz. O halde cevabımız ne olacak? 8'de 8,5 aralığında bir sayıdır. Doğru cevabımız da C seçeneğidir. 3. soru. Küp kök 24 demiş. Hmm, şimdi bak şöyle diyeceğiz. 8 kere 3'ün küp kökü diyelim biz tamam mı? Daha sonrasında artı küp kök 81 demiş. Yani bu da e, 27 kere 3'ün küp kökü diyelim biz buraya. Artı 375 demiş. 125 kere 3'ün küp kökü diyelim buraya da. Kabul mu? Alt kısımda ise küp kök 3'ümüz var. Çok güzel. Bak şimdi. Şuradaki 8, buradaki 27, buradaki 125 dışarı çıkar. Küp kök dışına çıkar. 8, 2 diye çıkar. 2 küp kök 3 oldu. Artı 27, 3 diye çıkar. 3 küp kök 3 oldu burası. 125'de 5 diye çıkar. 5 küp kök 3 oldu. Bölü küp kök 3'ümüz var. 2 tane 3 tane daha 5 tane 5 tane de 10 tane yapar. 10 küp kök 3 bölü küp kök 3 geldi. E küp kök gitsin artık söylemesi zaten zordu. keriye sadece cevap olarak ne kaldı 10 kaldı. O cevabımız A seçeneği olacaktı sevgili gençler. Devam ediyorum 4. sorumla A ve B birer doğal sayı. Bakın doğal sayı olmak üzere şu ifade baykuş gagasına benzeyen ortada bir ifade var. Bu ifade karı A ve B sayıları arasında olan tam sayıların adedine eşittir. Pekala buna göre 3 ve 8 ifadesinin değeri nedir? Bakın karekökü 3 ve 8 sayıları arasında olan tam sayıların adedi. Karekökü 3 ve 8 arasında olan. Yani kare, e, sevgili arkadaşlarım biz ne arıyoruz? Kök 9'la kök 64 arasındaki sayıları arıyoruz. Burada anlanabilecek en küçük değer 10'dur. Maksimum değerde 63'tür. Burada kaç tane tam sayı var? 63 ve 10 dahil. Son terim eksi, ilk terim artı 1 ile bulabiliriz. 63'ten onu çıkardınız 53, 1 eklediniz 54 tane sayı vardır deriz. Doğru cevabımız da C seçeneği olur. Sevgili arkadaşlarım dördüncü sorumuz. Geçtim 5'e. Aşağıdaki sembolün içerisine yazılan sayı o sayının kareköküne karşılık gelen değerin tam kısmındaki sayıyı ifade etmektedir. Yani örnek veriyorum. Kök 5 dediğimiz sayı 2 küsür bir sayı olduğu için bunun tam kısmı nedir? 2'dir. O halde bu da 2'ye eşittir. Şimdi şuraya bakalım. 3- yani karekök 3. Karekök 3'ü düşünüyorsunuz arkadaşlar. Karekök 3 dediğimiz şey kök 1 ile kök 4 aralığında olduğu için 1 ile 2 arasında bir sayı. Yani tam kısmı 1. Kök 5 diyorsunuz. Kök 5 kök 4 ile kök 9 aralığında olduğu için 2 ile 3 aralığındadır. Yani 2 küsür bir sayıdır. Tam kısmı 2. Kök 7 dediğimiz sayı da yine kök 4 ile kök 9 aralığında olduğu için yine tam kısmı 2'dir. Bunların hepsinin toplamı 5 yapar. Şimdi biz tam kısmı 5 olan bir sayı arıyoruz. Gel yani arkadaşlarım kökün içerisine alırsak Kök 25'ten daha büyük bir sayı arıyoruz. Ve kök 36'dan da küçük olmak zorunda. Çünkü 5 ile 6 aramında bir sayı arıyoruz biz. Yani burada 15 olmaz, 24 olmaz, 27 cevaptır. 38 olmaz 36'dan büyük, 50 olmaz 36'dan büyük. Cevabımız neymiş arkadaşlar? C seçeneğiymiş çünkü kök 27, 5 ile 6 aramında bir sayıdır. Beşinci sorumuzun cevabına C dedik. Geçtik 6'ya. Şimdi arkadaşlarım 2 bölü kök 5 eksi, kök 3 eksi 2 bölü. Kök içerisinde 4 eksi 2 kök 3 ve eksi 5 bölü kök 5. 5 bölü kök 5 kök 5'tir zaten bu cepte. Şimdi şuraya bakıyorsunuz. Kök 5 artı kök 3 ile ben burayı bir gelişleteyim olmazsa. Üst taraf ne yapar? 2 kök 5 artı 2 kök 3 yapar. Alt kısımda da kök 5'in karesi eksi kök 3'ün karesinden 2 gelir. İkileri de sadeleştirirseniz kök 5 artı kök 3 gelir arkadaşlar. Bir de şurada neyimiz vardı? Eksi kök 5'imiz vardı unutmayalım. Başındaki eksiği gö görmezden gelmeyin. Hatta ve hatta şunlar da gider geriye sadece kök 3 kalır. Şimdi bizim uğraşmadığımız tek yer şurası kaldı. Onu da sona sakladık. Dikkat edin. Kök içerisinde 4 eksi 2 kök 3. Bakın arkadaşlar. 4 dediğimiz sayı 3 ile 1'in toplamı. 3 dediğimiz sayı da 3 ile 1'in çarpımıdır. Dolayısıyla burası kök 3 eksi 1'dir. Dışarı bu şekilde çıkacak. 2 bölü kök 3 eksi 1. Ben bunu kök 3 artı 1 ile eğer genişletecek olursam. 2 kök 3 artı 2 bölü kök 3'ün karesi eksi 1'in karesinden 2 gelir. 2'leri götürürseniz ne gelir? Artı kök 3. Değil mi? Başında eksi var özür dilerim. Şurası arkadaşlarım. Eksi olacak. 2 ile sadeleştirdim. Artı köküç artı 1 geldi. E burada üçler gider. Cevap karşımıza ne olarak çıkar? Eksi 1. Yani doğru cevap B seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Ve devam. Bir diğer sayfamız 85. sayfadayız. 7. sorumuzdayız. İçi pozitif tam sayı olan köklü sayılara düzgün köklü denir. Örneğin küp kök 7 sayısı düzgün köklüdür. A bir tam sayı olmak üzere. 3 eksi kök 2 ile A artı kök 8'in çarpımı. A'nıncı dereceden kök içerisinde A çarpı B işlemlerinin sonuçları da birer tam sayıymış arkadaşlar. B düzgün köklü olduğuna göre B'nin en küçük değerinde kök içinin pozitif bölen sayısı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi gençler biz şu iki sayının düzgün köklü olduğunu biliyoruz. Şimdi düzgün köklü neydi? İçi pozitif tam sayı olan köklü sayılara düzgün köklü diyoruz. Tamam eyvallah. Şimdi ben bununla bunu çarpacağım. Çarptığım takdirde de sevgili arkadaşlarım ne gelmesini istiyoruz? Düzgün köklü. Sonuçta bunların sonuçları birer tam sayı olduğunu biliyoruz. A'nın da bir tam sayı olduğunu biliyoruz. Ve sevgili arkadaşlarım burada B sayısı düzgün köklüymüş. Yani iki pozitif tam sayı olan bir köklü sayıymış. Tamam eyvallah. Şimdi şu kısmın tam sayı olduğunu biliyoruz ya. Kök 8 dediğimiz sayı nedir arkadaşlar? 2 kök 2. Şimdi bak ben 3 eksi kök 2 ile gideceğim. A artı 2 iki kök 2'yi çarpacağım. Bu da bana bir tam sayı sonucu verecek. Şurada eksi kök 2, burada 2 kök 2 kalırsa eğer sonuç bir tam sayı olmayabilir. Ancak hangi şartta olur? Şunu iki parantezin alırsın bak. 3 eksi kök 2 çarpı A bölü 2 artı kök 2 dedim. Bu bir tam sayı olsun istiyorum. Bunun tam sayı çıkabilmesi için de şu ikisinin birbirinin eşleniği olması gerekiyor. Yani burası 3 eksi kök 2 ya. Burası da 3 artı kök 2 olması gerekiyor. Yani A'nın ne olması gerekiyor arkadaşlarım? 6. Şimdi A 6'ymış. Şurası da arkadaşlarım nedir? 6. dereceden kök içerisinde 6 ile ben B'yi çarpacağım. Ve çarptıktan sonra da sonuç olarak karşımıza ne çıkacak? Yine bir tam sayı çıkacak. Şimdi güzel. B burada ne olabilir? B arkadaşlarım şu olur bakın. Dikkatli dinliyorsunuz. 6. dereceden kök içinde 6 ile ben bir şeyi çarpacağım. Sonuçta ne gelmesi gerekiyordu? Tam sayı gelmesi gerekiyor. O halde sevgili arkadaşlar ben bu B sayısını B yine yazalım. 6'ya da benzemiş o yüzden sildim. Şöyle yazmam gerekiyor. Yine 6. dereceden kök içerisinde bakın B'nin en küçük değerinde soruluyor. 6. dereceden kök içerisinde 6 üzeri 5 seçmem gerek. Şimdi bunu bu şekilde seçtikten sonra ben 6. dereceden kök içerisinde 6 ile çarptığın takdirde 6. dereceden kök içerisinde 6'nın 6. kuvveti gelir 6'lar gider geriye sadece 6 kalır bakın tam sayı geldi demek ki b'nin içi neymiş 6 üzeri 5'miş İşte bu 6 üzeri 5'in pozitif bölen sayısı soruluyor 6 üzeri 5 demek 2 üzeri 5 ile 3 üzeri 5'in çarpımı demektir şunu 1 artır 6, bunu 1 artır 6, 6 kere 6 bize 36 sonucunu verir. Pozitif bölen sayısını bu şekilde buluyorduk. Cevabımızda ne olur? C seçeneği olur sevgili arkadaşlarım. 7. sorumuzun cevabına C dedikten sonra devam ediyoruz 8'de. Aşağıdaki düzenek 7 bölgeye ayrılmıştır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Her bölgedeki sayı o bölgeye komşu olan bölgelerdeki sayıların çarpımının sonucudur. Mesela kökü çarptı kökü 2. Her bölgedekisi yani kök3 kök2 o bölgeye komşu olan bölgelerdeki sayıların çarpımını sonucudur. Yani mesela kök3 kök2 şunun şunun şunun şunun çarpımının sonucu. 4 tanesinin çarpımı kök3 kök2'yi veriyormuş bize. Turuncu boyalı bölgede kök3 kök2, yeşil boyalı bölgede 5 artı 2√6 sayıları yazılı olduğuna göre merkezdeki x sayısı acaba kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar ben şuraya a, buraya b, buraya c, şuraya da d dersem eğer Turuncuyu bulabilmek adına neleri çarpmam gerekiyor? Şunları a çarpı b çarpı c çarpı d eşittir kök 3 artı kök 2 demeliyim. Daha sonrasında ise 5 artı 2 kök 6'yı bulabilmek adına da bakın a'ya komşu, b'ye komşu, c'ye komşu, e d'ye de komşu. Aynı niyetten bir de x'e komşu. Yani a çarpı b çarpı c çarpı d çarpı x Eşittir ne olacakmış? 5 artı 2 kök 6 olacakmış. Şimdi arkadaşlarım buradaki ben a çarpı b çarpı c çarpı d'nin kökü artı kök 2 olduğunu biliyorum ya. İşte ben bunu x'e çarpınca 5 artı 2 kök 6'yı veriyormuş bize. O halde ben x sayısını nasıl bulurum? Tabii ki 5 artı 2 kök 6'yı kökü 3 artı kök 2'ye bölerek elde ederim. Burayı da kökü 3 eksi kök 2 ile genişletecek olursanız üst taraf bakın ne gelir? 5 kök 3 artı 5 kök 3 artı kök 3 kere kök 6 kök 18 yapar Bu da 3 kök 2'dir 2 ile çarparsanız 6 kök 2 gelir eksi kök 2 ile 5'in çarpımı 5 kök2 gelir ve kök 2 ile 6'yı çarparız kö kök 2 ile kök 6'yı çarparsanız kök 12 gelir kök 12 dediğimiz sayı 2 kök 3'tür 2 ile çarparsanız da eksi- 4 kök 3 gelecektir bölü Alt kısımda 2 kare farkı yardımıyla kök 3'ün karesi eksi kök 2'nin karesine zaten 1 gelecek. Yani paydanın herhangi bir ehemmiyeti yok. 5 kök 3'den 4 kök 3'ü kök 3 geldi. 6 kök 2'den 5 kök 2'yi çıkardığınız kök 2 geldi. Kök 3 artı kök iki bizim cevabımız oldu. O halde 8. sorumuzun cevabı da gönül rahatlığıyla A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçtim 9'a. M ve N gerçeği sayıları için kök M ile kök çarpımı 6 bölü 5'miş. Kök M'nin oranı da 3'müş arkadaşlar. Buna göre m artı n toplamı kaçtır diye soruluyor. Bakın ben kök m çarpı kök n ile kök m bölü kök n'yi eğer çarparsam şuradaki kök n'ler gider. Kök m ile kök m'nin çarpımı m yapar. Demek ki bu da 6 bölü 5 ile 3'ün çarpımıymış. Yani 18 bölü 5'miş. M'yi buldum. Pekala m'yi bulduktan sonra getirip şurada yerine yazalım. Bunu kök içine al demiş. Yani kök 18. Kök 18 nedir arkadaşlarım? 3 kök 2'dir. 3 kök 2. 3 Bölü e, kök 5 çarpı kök n eşittir 6 bölü 5 yapsın istiyor. Şimdi ben şu kök 5'i şuraya şöyle atarım. 3 e, kök 2'yi de buraya böyle atarım arkadaşlar. Şunlar gider ve kök n elimde kalmış olur. Daha sonrasında ise bir sadeleştirme işlemi yapalım. 6 ile 3'ü sadeleştirin burası 2 gelir değil mi? Kök neymiş arkadaşlar? 2 kere kök 5, 2 kök 5 bölü 5 kök 2'ymiş. Kök neyi biliyoruz? Neyi bulmak için ne yaparım? Tabii ki karesini alırım. Al karesini. Ne eşittir? 2 kök 5'in karesi 20 yapar. 5 kök 2'nin karesi 50 yapar. Ve arkadaşlarım 20 bölü 50'den N sayısı da ne gelir? 2 bölü 5 gelir. Şimdi şu 2 bölü 5'miş. M sayısında ne bulmuştuk? 18 bölü 5. Toplarsan ne gelir? E 20 bölü 5 gelir hocam. 20 bölü 5 ne? 4'ün ta kendisi. 9. sorumuzun cevabı da böylelikle D seçeneği olmuş olur. Ve 9'a da D dedikten sonra Devam ettim 10. sorumda. Bir tane bisikletli var. 10 kilometrelik bir parkurda performans denemesi yapan bir bisikletçinin bisikleti son yarım kilometre içerisinde arızalanıp duruyor. Bakın şuraya kadar bir performans denemesi yapıyor. Bisiklet burada arızalanıyor ve duruyor. Son yarım kilometre içerisinde demiş değil mi? Aynen. Buna göre bisikletçinin aldığı yolun kilometre cinsinden değeri hangisi olabilir? Yani arkadaşlarım şuraya kadar gelmiş 9,5 kilometre. Şu arada bir yerde arızalandığı için 9,5 kilometreden fazla yol aldığını biliyoruz. Ama 10 kilometreden de az yol aldığını da biliyoruz. Peki yani o zaman ne diyeceğiz? Biz buçuktan büyük ve 10'dan daha küçük olacak. Aşağıdaki şıklara bakıyorsunuz hepsi köktü. O zaman ben bunun karekökü, bunun karesini alayım aralığın şıkların da karesini alalım. Hangisi o kare aralığın içerisine düşerse cevap odur. 9,5'un karesi biraz meşakkatli. 95 ile 95'i çarpalım 2 tane virgül kaydırırız. 5 kere 95 sevgili arkadaşlarım 475 yapar. 9 kere 95 de 810 artı 810 artı 45'ten 855 yapar. Şöyle bunları toplarsanız 5 2 elde var 1 0 elde var 1 9. 2 tane virgül kaydırdım 90.25 geldi. Bakın karesini aldım 90.25 küçüktür x kare bu da küçüktür onun karesi ne yapar 100. Şimdi ben şıkların karesini alacağım. 90.25'ten daha büyük, 100'den daha küçük gelmesini bekleyeceğim. Şunun karesini alırsanız 5 kere 16'dan 80 yapar gitti. Şunun karesini alırsanız 4 kere 21'den 84 yapar gitti. Bunun karesi 85'tir gitti. Şunun karesine bakıyorsunuz 4 kere 23 92 yapar cevap denizli. Şunun karesini alırsanız 4 kere 26'dan sevgili arkadaşlarım 104 yapar. 100'den büyük olduğu için bu da gitti. Doğru cevap neymiş? D seçeneğiymiş. Vallahi güzel sorular. Devam ediyorum 11. soruyla. 11. soru artık bu testin son sorusu. Ön ve arka yüzünde birer sayı yazan iki tane kart aşağıda gösterilmiştir. Her kartın iki yüzündeki sayıları toplam ve çarpımları şekildeki kartların altına verilmiştir. Toplamları A, çarpımları B, toplamları C, çarpımları D. A, B, D tam sayı olduğuna göre D eksi C farkı kaçtır diye soruluyor. D'den C'yi çıkar demiş bize. Şimdi arkadaşlarım öncelikle... 4 artı kök 3 toplamları da bir tam sayı Çarpımları da bir tam sayıysa Demek ki arkadaşlar bu kartın arka yüzünde Bunun eşleniği yazıyor. 4 eksi kök 3 Toplarsanız 8 gelir Çarparsanız da 16 3'ten 13 gelir. Demek ki A 8'miş Aha bu da 13'müş. B B'de 13'müş O zaman bu kartın arkasında da ne yazması lazım? Bunun eşleniği. Yani 8 artı kök 13 Toplamları arkadaşlarım 16 gelir. C 16'ymiş Çarpımları da 64-13 yani 2 kare farkından kaynaklı bu gelir. 64'den 13'ü çıkarırsanız 51 olur arkadaşlarım. Demiş ki D'den C'yi çıkar yani 51'den 16'yı çıkar. 6 çıkarsam 45, 10 daha çıkarırsam 35 yapar. Doğru cevabımız da A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar bu videonun ve bu testin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir diğer videoda köklü ifadeler üniversiteliğim test 12'yi çözeceğiz sizle beraber. O videoda o halde görüşürüz.